Aa Yana yana Ağlarım bu gece sana bana Ağlarım bu gece Yana yana Ağlarım bu gece Kana kana Ağlarım bu gece Yana yana Ağlarım bu gece Sana bana Ağlarım bu gece Yana, yana. Yanım yok kimseye. Benim derdim kendimle. Ne zamana kadar sürer bilmem böyle. Anlaşamaz kendim kendiyle. Yer yüzünde tüm insanlar gece gökyüzünü seyreyler. Gökyüzünde tüm yıldızlar her gece beni seyreyler. Bakarlar çatı kaşlarla. Ürkerim bu küçük balkonda yakarım sigaramı tekrar tekrar tekrar. Sabah olmuş gündoğmuş. Ağzına kadar dolmuş Hayallerim kaybolmuş isyanım yok kimseye Benim derdim kendimle Ne zamana kadar sürer Bilmem böyle anlaşamaz Kendim kendiyle Yeryüzünde tüm insanlar Gece gökyüzünü seyreyler Gökyüzünde tüm yıldızlar Her gece beni seyreyler Bakarlar çatı kaçlarla Ürkerim bir küçük Balkonda yakarım sigaramı tekrar tekrar Olmuş. Küllük ağzına kadar dolmuş Hayallerim kaybolmuş Giyisillerim orada burada Kırık birkaç yaşı var masamda Resmin öylece durur karşımda Bir de sen yoksun etrafımda